Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Demir Ali. Bugün sizlerle beraber tekrardan Tower Defense Simulator videosu ama Tower Defense Simulator'ın Wikipedia'sine girdim. Bugün bugünkü konumuz eventlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu böyle videoların daha çok gelmesini bekliyorsanız yani daha sık video benim kanala abone olmayı ve videomu açmayı hiç unutmayın. Hadi bakalım. Evet harita The Heights. Bu, bu dağ var. Bu spot event bu arada. Kule olarak bakın Gladiator. Enemiler düşmanlar. Valla 1, 2, 3, 4, 5, 6 enemy var. Şimdi şövalye. Bu sol reklipsleri vardı. O yüzden paranızı için spot yazmış. Stone Viking. Taş Viking. Bakın bu şövalye. Bu da taş Viking. Crystal Light. Crystality de diyemizsiniz. Bakın böyle doy kollu canı var yani 100 e, 750 ya düze yedi yüz elli diyorum yedi canlı bir canı var buruz tank var ya oğlum ortadaki bazılarımız biliyordur ee, Onun aşırı da affermiş hali doğrusu canı var şundan bile de güçsüz yani full in hero bu, bu bildiğimiz full in most ve hardscore motoru var swordmaster bu kaldırıldı ama bunlar kaldırıldı ama Sportmaster ve Gladiator hala da kalbimizde yaşıyor demiyoruz. Çünkü hala da varlar. Fallen, Swordman Fallen Swordmaster olarak var Swordmaster. Gladiator da boflanarak geldi. Evet. Bugün konumuz eventler dediğim gibi. Şimdi araya 51'e geçiyoruz beyler. Evet 51. bölge. Arkadaşlar Raiden boss var, boss'u şimdi arkadaşlar harita 51. bölge kule komando komando bu çok efsane bir şey düşmanlar evet uzaylı güçlü uzaylı yani Alien strong alien land movers traktör, traktörlü bir boss bu da zoomer Naruto gibi koşuyor Naruto'ya da benziyor zaten hidden zoomer bu da onun görünmez Haydn abi Ha, hidden, hidden hali konuşamadım. Ufo biliyorsunuz raider bir raider ki bu ateş atıyor bu buz atıyor bu da bu da gulelerin ağzına bunu kırıyor öldürüyor. Ama gerçekten arkadaşlar video bakın raider boss bakın geldi başkan diye bir video var geldi başkan diye bir kanal var yalnız söyledim ee, orada 50 bin lira bölgüyü uzaylılardan koruyoruz videosunu açın sonra oradan izleyin Öldürdüğünü. Şimdi arkadaşlar, ya da bildiğiniz bir tarifensiz bir tarifeniz varsa yapabilirsiniz. Şimdi varsa, Charles Carnival, Nightmare Carnival, arkadaşlar. Kullar bayanım 2019 Halloween, evet, Towers, kuleler, bir tek kule var. Şuradır. Yani şey, eğer bu evinizi bitirirsen yani cekata öldürürsen bunu alıyorsun bakın halloween 2019 skin 3000 3000 küsür falan bu sonra ya bakın bu bu şeyde vardı ara, bu var da bir yer, bu sol renklifse var night birde anne filmi izliyorum ne olur Evet arkadaşlar sonrasında Şimdi güçlü güçlü müm ya maalesef yok arkadaşlar. Burada şey var bakalım. Scarecrow, korkuluk var arkadaşlar burular ya girdi kusura bakmayın. Eee şimdi Scarecrow Nightbird de var. Demon yok. Şeytan yok artık. Hayalet, ghost bu hala daha vardı. Vampire. Bu yarası oluyor. Bakın şunu şu oluyor. Bu hidden detection'da The nerf'lendi. Hidden detection'ı kaldırıldı. Witch. Evet cadı. Reaper. Azra'yı. Töbetsa. <gülüyor> <gülüyor> Clown. Parlağıtça. Frankenstein. Swamp Thing. Bu Swamp Monster olarak geri dönmüştü. Soru ekipse. Evet. Jax. Bu Night boss'u. Bu da Night 2'nin boss'u olacak. Swamp Monster. Bu da Jakobat. Ulan çoktan 4 dakika 50 saniye olmuş ya lan. Neyse şimdi. Şimdi bağlıyorum, bağlıyorum, bakalım bakalım. E, sezonlar görüyorum. Well ah season of love. Bu yeni geldi. Bu, bu şu anki şey. Sevgililer günü şimdi. Bak, Neyse. <gülüyor> Kapanıyor lan sürekli. Evet, Christmas 2019, Yılbaşı 2019, benim en sevdiğim eventlardan birazcık seviyorum aslında, biri. Şimdi, bakalım. Harita, harita olarak Village of Despair, bunun Türkçe'sini bilmiyorum bilmiyorum, araçlarının ne olduğunu. <gülüyor> Neyse, Gift of Joy, Lazy Couch Emote ver veriyor. Orada bir ara geyirdim gi arkadaşlar yapardım. Gift of Mystery. Maistre şimdi. 4 tane premium kreş veriyor. Gift of Sharpness. Holiday Archer. Evet. Bundan veriyor. Ee, kule olarak bakın Archer Okçu diye bir kule vardı. Kaldırıldı, Alınamıyor artık. Okçu. Bakın Holiday var aslında. Rain de sevmez dedim lan Piggy'deki. Neyse. Cross Blaster bu çok iyi, Slasher ama en kötü, do en kısa süre donduran bu kule. Şimdi, evet. Christmas 2019 Skin Crash, Party Skin Crash, Lazy Couch emote evet modlar, Firebird, Evet, <gülüyor> bakın böyle oluyor. Sonra Frozen, donmuş, enemilere geçtik, Frozen, Snowman, Gingerbread. Yani donuk, kardan adam, gingerbread, zencefilli kurabiye adam, yanmış zencefilli kurabiye adam, bu sutanlığı taşı atıp. Deep Freeze, bu Frosformation'da bir ara vardı. Frozen'da öyle. Ee, 2 canı vardı, baslandı 5 bin canı vardı. Şimdi arkadaşlar, Deep Freeze derin dondurucu. <gülüyor> Eş ev aleti olan değil tabii ki de. Papa Bread, Noel Baba kurabiye, Present. Bunun bura Buranın Necronasırı, bundan spamlıyor. Present, örümcek gibi olanlar. Yeti, 3 milyon canlı. Frostank bu Frost Ravager olarak geri döndü. Şeye. neydi Nedir? Frost magician mı? Evet. Frostiro, bu da döndü. Frost magician. Bu da Frost Spirit'in abisi. Daha güçlüsü ama. Christmasın efendisi bu. Bakın Krampus, 400 bin canlı. Evet arkadaşlar bunun ikinci bölümünde gelmesini istiyorsanız yorum like atın yorumlara yazın bol bol yorum bekliyorum abone olun bildirimleri açın Umarım sevmişsinizdir videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim Hadi o zaman beyler hadi sağlıklı günler